Merhabalar, MUHSGK videomuza hoşgeldiniz. E, bu videoda hem geçen versiyondaki düzeltmeler hem de geliştirmelere göz atacağız. E, geçen videomuzda bahsetmiştik. Kullanıcılarımız muhtasar beyanname hazırlamayı biliyorlar. E, bununla birlikte kısaca değinmiştik. E, yine isterseniz MUHSGK hazırlamak için zorunlu olan alanlara bakalım. E, ve MUHSGK beyannamesini hazırlayalım. Hem de değişiklikleri de görmüş olalım. E, öncelikle MUHSGK hazırlayabilmek için Firma bilgilerinde firma adres bilgilerimizin dolu olması gerekiyor. E, boş bırakmak istediğimiz alanlar varsa tire koyarak geçebiliyoruz bu alanları. E, sağ tarafta muhtasar kutucu, üst tarafta da muhtasar kutucu aylık 3 aylık işaretli olması gerekiyor. Faaliyet bilgileri bölümünde ise faaliyet kodu, tehlike sınıfı, faaliyet adı, e, yine kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu, ticaret sicil numarası, iş yeri türü, iş yeri kodu ve iş yeri mülkiyet durumunun dolu olması gerekiyor. Bu SGK hazırlarken e, beyanname hazırla butonu ile beyannamemizi hazırlayabiliyoruz. E, burada dikkat çekmek istediğim nokta şu. Matrah ve vergi bildirimi kısmında kira ödeme bilgilerini defter kayıtlarından al, muhasebe ödeme bilgilerini defter kayıtlarından al ya da kira sayfasından al ve serbest meslek sayfasından al kutucukları var. E, peki bu kutucuklar ne işe yarıyor? Yani kira sayfasından al ve serbest meslek sayfasından al kutucukları işaretli ise... O zaman program ilgili modüllere yani serbest meslek makbuzu modülü ve kira entegrasyonu modülüne gidiyor. Buralarda ilgili ayda bir makbuz varsa bunları beyannameye getiriyor. Takuk fişleri olmasa bile. Takuk fişlerimiz varsa beyannameyi hazırla dediğimizde defter kayıtlarından al kutucuğu işaretliyse ve kod tablomuzda ilgili tür kodlarının muhasebe kodları yazıyorsa ki 770.03.062 kira giderleri için yazmışız. 770.03.050'de SMM giderleri için yazmışız. E, o zaman da bu hesap kodlarına gidiyor. İlgili aydaki işlemi çekiyor. Eklemek istediğimiz farklı bir tür kodu varsa klavyeden aşağı ok tuşuyla bir satır açıyoruz. F1'e bastığımızda muhtasar tür kodu sayfasına geliyor. Bu sayfada eklemek istediğimiz tür kodunun karşısına stopaj oranını yazıyoruz. Ve yine bu alanda Örnek veriyorum 053-770-04-010 hesap kodundan bu bilgileri çek diyebiliyoruz. Birden fazla hesap kodu kullanıyorsak yine sağ tarafa doğru bu hesap kodlarını tanımlayabiliyoruz. Şimdi isterseniz bir beyanname hazırlayalım. Ağustos ayı. Beyanlarımı hazırla diyorum. Örnek için e, kira bilgilerini kira sayfasından muhasebe ödemelerini de defter kayıtlarından al kutucuğunu işaretledim. Şimdi kira sayfasına gitti. Kira sayfasından kirayı defter kayıtlarından muhasebe fişlerinden de 0.22'yi çekti. E, peki bodro bilgilerini? Bodro bilgilerinin tahakkuk fişi olmasa bile o ayın bodrosunun hazır olması Yeterli. Dediğimiz gibi yani kullanıcılarımız zaten muhtasar beyanname hazırlamayı biliyorlar. Nasıl hazırlandığını biliyorlar. Ee, ama yine de kısaca bir değinmiş olduk. Ee, peki MUH SGK'da ne değişti? MUH SGK'da SGK bildirimleri sekmesi eklenmiş oldu. Peki nedir SGK bildirimleri sekmesi? Daha önce bildirge ile gönderdiğimiz bodro bilgilerini artık muhtasar beyannamenin içinde MUH SGK olarak Gönderiyoruz. Bu bilgileri de yine Bodro modülünde personellerin ilgili ayın Bodro'ları hazır olduğu için otomatik çekmiş oldu. Muhtasar beyanname hazırlama bu şekilde. E, fakat bir değişiklik yapacaksak yani bir düzeltme beyannamesi veriyorsak ne yapmamız gerekiyor? Örneğin matrah ve vergi bildirimi kısmında bir düzeltme yaptığımızı varsayalım. 0.22'de bir düzeltme yapıyorsak ilgili değişikliklerimizi yapıyoruz. SGK bildirimleri kısmında da bu kutucuğu işaretliyoruz ve eee beyanlarımızı tekrar oluşturup gönderiyoruz. Peki SYK bildirimleri kısmında bir düzeltme vereceksem ne yapmam lazım? O zaman da personelleri düzenle butonuna basıyorum. Tümünü seçiyorum. Seçilenleri kopyalıyorum. İptal edeceklerimi seçiyorum. İptal deyip seçilenlere belge mahiyetine uygula diyorum. Tersini seçtiyorum. Diğerlerine de ek uyguluyorum. Aktar dediğimde bütün personellerimi iptal ve ek olarak getirmiş oldu. Yani bütün personellerde düzeltme değil de bir personelde ya da birkaç personelde düzeltme yapacaksam ne yapmam lazım? O zaman da örneğin bunları seçiyorum. Seçilenleri sil dedim. Yine seçilenleri kopyaladım. Ek seçtim. Uygula dedim ve aktar dedim. Böylelikle de bu üç personel sadece bu 3 personel için düzeltme vermiş oluyorum. Peki 3 aylık bu SGK için ne yapmam gerekiyor? Eğer personelimiz yoksa muhtasarda olduğu gibi 3 aylık gönderebiliyorsunuz. 10 e, personelin altında personel olanlar için SGK bildirimleri aylık, matrah ve vergi bildirimleri kısmı ise 3 aylık olmalı. E, bunun için firma bilgileri sayfasında, buradan firma bilgilerine tekrar gelelim firma bilgileri sayfasında vergi 3 aylık diye bir kutucuk var. Bu kutucuğu işaretliyorsunuz. Daha sonra muh geldiğimizde örneğin Temmuz ayı beğenmesini hazırlıyorum. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül 3 aylık vermiş oluyoruz. Temmuz ayında sadece SGK bildirimleri Sadece SGK bildirimleri kısmı gelmiş oldu. Matrah ve vergi bildirimi kısmı ise boş geldi. Yine Ağustos ayı için beyanlarımı hazırla diyorum. Yine matrah ve vergi bildirimi kısmı boş. SGK bildirimleri sekmesi ilgili ayın bodroları gelmiş oldu. Eylül ayına geldiğimizde ise... Beyaname hazırla diyorum. E, matrah ve vergi bildirimi kısmı 3 aylık. E, SGK bildirimleri kısmına ise Eylül ayının boluraları gelmiş oldu. 1003A MUH SGK'da aylık ve 3 aylık beyanameler bu şekilde yapılıyor. Peki 1003B nedir? E, 1003B ise SGK bildirimlerini kendileri göndermek isteyen mükellefler sadece musgK2 için yani 1003 b için kullanabilecekleri bir şifre ile SGK bildirimlerini kendileri gönderebiliyor bunu kullanabilmek için firma bilgileri sekmesinde musgk2 işaretli olmak zorunda zaten busGK2 işaretlediğimizde firma artık mu SGK bölümüne giriş yapamaz musGK 2ye giriş yapabilir busGK2de zaten dikkatimizi çekecektir kod tablosu bölümü yok Beyanlame hazırla dediğimizde de matrah ve vergi bildirimi kısmı pasif olarak geldi. Yani matrah ve vergi bildirimini muh SGK2'den yapamıyoruz. Sadece SGK bildirimlerini veriyoruz. Bunun içinde zaten hazırla dediğimizde matrah ve vergi bildirimi kısmına sadece bodro bilgileri gelmiş oldu. Ve SGK bildirimleri kısmını da doldurmuş oldu. Muh SGK2'de programdan bu şekilde gönderiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.